Mustafa Kemal'i gördün mü hiç? Aa, aa, gördüm, gördüm, geldiydi. Bizim başımıza geldi, o işte to, toplarda, da, da geldi. Ama geldi, gördüm, gördüm onu. Nasıl bir şeydi, nasıl aa, bir adamdı? Adamı bilemem şimdi, Hı. bilemem. Mustafa Kemal diye söylediler o zaman. Aman, söylediler o zaman. Size bir şey söyledi mi? Konuştu mu? Konuştu, çok konuştu ama ben becerdim şimdi. Neler söyledi? Aklında e. kalmadı mı hiç? Aklında korkmayın dedik, onlardan korkmayın, korkmayın. Çünkü hükümledim, ezildim, o aklı <gülüyor> yaptık. E, gidiyor oğlum, neler çaldık, neler çaldık. Açlık beğendi, Hayatı çaresizliklerle dolu bir adamın ürküsüdür. 7 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı. Yalnız ve içine kapanık biri olarak yaşamaya, oradan oraya sürüklenmeye başladı. 8 yaşında okuldan alındı ve köyde yaşadı. Zamanını tarlalarda kargaları kovalamakla geçirdi. 10 yaşında yüzü kanlar içinde kalacak şekilde yeni okulumdaki hocasından dayak yedi. Ailesi onu okuldan aldı. Sinirden ve korkudan 3 gün evinden çıkamadı. 17 yaşında hayalindeki okulun istediği bölümü için gerekli not ortalamasını tutturamadı. 24 yaşında tutuklandı. Günlerce sorguya çekildi ve 2 ay tek başına bir hücrede de hapis yattı. 25 yaşında sürgüne gönderildi. 27 yaşında kendisinden bir yaş büyük meslektaşı, kendisinin de üyesi olduğu derneğin çalışmaları ile kahraman ilan edilirken, kendisi hiç önemsenmiyordu. Doğduğu şehrin merkezinde rakibi törenlerle karşılanırken, o kalabalık arasında yalnız başına olanları izliyordu. 30 yaşında kendisi başka şehirleri düşman elinden kurtarmaya çalışırken doğduğu şehir düşmanların eline geçti. 30 yaşında amiri onu kendisinden uzaklaştırmak için başka göreve atanmasını sağladı. Yeni görevinde fiilen işsiz bırakıldı, aylarca boş kaldı. 37 yaşında böbrek hastalığından Viyana'da iki ay hasta ve yalnız halde yattı. 37 yaşında, komut olarak yeni atandığı ordu dağıtıldı. 38 yaşında, Savunma Bakanı tarafından görevinden atıldı. 38 yaşında, bir toplantıda giyebileceği bir tek sivil elbisesi yoktu ve başkasından bir redingöl ödünç aldı. Ayrıca cebinde sadece 80 lirası vardı. 38 yaşında, kendisi için tutuklama kararı çıkarıldı. 38 yaşında en yakın 5 arkadaşından 3'ü onun kongre temsil üye olmaması için oy kullandı. 39 yaşında idam cezasına çarptırıldı. Peki sonra ne oldu? 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. Dinlediğiniz öykü efsanevi lider Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Şimdi düşünün, sizin başarılı olmanızı engelleyen ama Atatürk'ün karşısına çıkmamış bir engel var mı? Başarınızın önündeki engel ne? Paranız mı yok? Atatürk'ün de yoktu. Sağlığınız mı bozuk? Atatürk'ün de bozuktu. Çevrenizde sizi çekemeyenler mi var? Atatürk'ün de vardı. Bazı yakın arkadaşlarınız sizi arkadan mı vurdu? Atatürk'ü de vurdular. ''Aileniz çok zengin değil miydi? Atatürk'ün de değildi. Amirleriniz hakkınızı mı yiyor? Atatürk'ün demişlerdi. Sizden daha beceriksiz ama hırslı insanlar sizden daha hızlı yükselip size amirlik mi yapıyor? Atatürk'ün de başına gelmişti. Hakkınızda idam fermanı çıktığı için mi başarılı olamıyorsunuz? Atatürk'ün de başına gelmişti. Gündelik hayatta karşılaştığımız küçük ya da büyük kişisel sorunlar, büyük başarıların önünde engel değildir. Atatürk, kişisel kurtuluş savaşı ile ülkeyi kurtarma savaşını birlikte götürebilmişti. Ona, para yok dediler, bulunur dedi, düşman çok dediler, yenilir dedi ve sonunda tüm dedikleri oldu. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde ne için, vazifeye atılmak için İçinde bulunduğun şartların imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin dediğini sanırım daha iyi anladınız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekindir. Çünkü, Türk milleti, milli birlikle, beraberlikle Türkçükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu tereddü ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müstehdelimdir. Kür'ün senarında yıkık bir ülke, gelince... Tüm düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarda süren savaş, ondan sonra dışarıda ve dışarıda salgıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız gelinler.